Yeni bir kasa nasıl tanımlanır diye ana sayfası üzerinde arama alanına veya logosu üzerine tıklayarak arama menüsüne geldiğimizde kasa yazarak, Kasa kartları listesini görüntüleriz. Liste ekranımızda mevcut kasa kart bilgilerimiz bulunmaktadır. Yeni bir tanımlama aşağıdaki panelden ekle seçeneği ile yaparız. Firmamız pasif olarak gelecektir. Sunucumuza tanımlı birden fazla firma bulunuyor ise ilgili firmadan giriş yaparak işlemlerimizi gerçekleştiririz. Şube bazlı çalışıyor isek ilgili şubemizi seçeriz. Kasa kodu daha önceden oluşturduğumuz kasa sayısına göre sıralı olarak gelmektedir. Dilersek yeni bir kasa kodu belirleyerek kasa adını ekleriz. Daha sonra açıklama bilgisi ekleriz. Adres alanından kasa adres bilgilerini ekleriz. Oluşturacağımız kasa kartı için Özel kod, yetki kodu tanımlamaları gerçekleştirebiliriz. Ödeme planı ekleyerek de yapacağımız işlemlerde nasıl bir ödeme planına bağlı olarak çalışmasını gerektiğini belirleyebiliriz. Tanımlamalarımızı yaptıktan sonra kaydederiz. Kasa kartlarını liste ekranında görüntüleyebiliriz. Daha önceden tanımladığımız kasa kayıtlarının takibi için ilgili kasayı seçerek diğer kasa hareketleri seçeneğini kullanırız. İncelemek istediğimiz dönem başlangıç tarihi ve bitiş tarihini seçerek aşağıdaki panelden hesapla deriz. Seçili tarihler arasında yapmış olduğumuz işlemleri görüntüleyebiliriz.